Peki, bu pil nasıl çalışıyor? Pil, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir aygıttır. Bu dört ünitenin her birinde ikişer reaksiyon oluyor. Elektron üreten bir reaksiyon ve bu elektronları tüketen bir reaksiyon. Ve işte bu elektronların akımına da elektrik deniyor. Çinkonun tuzlu suyla temas ettiği yüzeyde, elektron üretimini sağlayan bir reaksiyon gerçekleşmektedir. Bakırın tuzlu suyla temas ettiği yüzeyde ise, elektron tüketiminin olduğu bir reaksiyon vardır. Pilin altını ve üstünü elektriği ileten bir nesneye bağlarsanız, bu nesneye doğru bir elektron akımı olur. Aynen bu led ışığında olduğu gibi. Her bir ünitenin ürettiği voltaj ya da elektrik potansiyeli, bu pilin kimyasal özelliklerine göre belirlenir. Çinko bakır malzemeden olan ünite, yarım voltun biraz fazlasını üretir. Yani bu 4 ünite birlikte yaklaşık olarak 2 volt kadar üretirler. Kırmızı bile dışığı yakmak için 1,7 volt güç gerekir. Dolayısıyla yaptığınız bu 2 voltluk pil kırmızı ile de yakmaya yetiyor.